Bugün 20 Eylül 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Balık burcundaki Ay güne hassas ve duygusal enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde Ay ile Neptün Balık burcunda kavuşacak. Sezgilerimiz ve duyarlılığımız yükselebilir, yeni ilhamlar alabiliriz. Duygusal ve fiziksel hassasiyetimiz de yükseleceğinden kendimize özen göstermemiz gerekebilir. Öğle saatlerinde Balık burcundaki Ay, Terazi burcundaki Merkürle Sert, Oğlak burcundaki Plütoyla ile de olumlu açı yapacak.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 Öğleden sonraki saatlerde günlük işlerden uzaklaşıp kendimize özel zamanlar ayırıp biraz yalnız kalıp içe dönüp tefekkür yapabiliriz. Bu kararsız kaldığımız konularda netleşmemizi sağlayabilir. Terazi burcundaki Merkür ve Kova burcundaki Jüpiter arasında devam eden üçgen açıysa, iyimserliğimizi ve motivasyonumuzu yükselterek iletişim ve sosyal becerilerimizden fayda görmemizi sağlayabilir. Eğitim, iş, seyahat ve kişisel girişimlerde Yeni hedefler belirleyebilir, bize yardımcı olacak bilgilere ulaşabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.